International News and Information. This is BBC World. dizisi Perşembe akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Devrim Özkan da başarılı performansı ile alkış alıyor. Son yıllarda hızlı bir kariyer çıkışı sergilemesi ile dikkatleri çeken oyuncu. Sempatikliği ile de geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Ertan Saban ile dizide çok başarılı bir partnerlik süreci içindeki Devrim Özkan. Daha önceki rollerinin aksine sadece dram değil de eğlenceli anların da içinde olduğu farklı bir karakter ile milyonlarca izleyiciyi etkilemeyi başardı. O videonun YouTube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Devrim Özkan. Bir sözü ile herkesi şaşırttı. Hiç DM'den birisine yürüdün mü, doğruyu söyle. Şeklindeki soru ile oyuncuya, sosyal medya üzerinden beğendiği kişiye mesaj atıp atmadığı soruldu. Devrim Özkan, bu soruya şu yanıtı verdi. Evet, bu doğru, inkar edemeyeceğim. Yürüdüm, neden yürümeyeyim? Bunu da konuşmak istiyorum, İki kalpten ibaren yavlay, kadın erkekten değil. O yüzden bir tarafın kalbi diğer taraf için attıysa söyleyebilir bunu. Belli edebilir, bir adımda bulunabilir. Bunun kadını, erkeği yok. Beğendiğime yürürüm. Devrim Özkan, beğendiği birisi olur ise sosyal medyadan o kişiye mesaj atabileceğini. Bunu daha önce yaptığını ama herkese de yürümediğini belirterek izleyenleri şaşırttı. Oyuncunun sosyal medya üzerinden kime mesaj atarak beğenisini ifade ettiği ise ortada kaldı. Devrim Özkan bu konuda bir bilgi vermekten kaçındı. Bibi dizisi.